Merhaba, ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm. Bu da arkadaşım Mavi. Tehlike altındaki türlerle ilgili yürütülen çalışmalara katılacağız. İlk durağımız karamık sazlıkları. Hadi siz de katılın. Bir kuş gözlemcisi Türkiye'de 494 tür görebilir. Bunların hepsi için Türkiye çok önemli. Biz Boska Kartalını araştırmak üzere sahadayız. Yaklaşık 10 çift kaldı.